Allahümme salli ve sellim ve bariq ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim 6. cildinde Siyer Nebi'nin Hazreti Musa Efendimiz'den sonraki döneme gidiyoruz şimdi. İslam tarihçileri açısından ele alındığında Yuşa bin Nun Hazretlerine gidiyoruz. Peygamberlik vazifesini Hazreti Musa'dan sonra alıp Beni İsrail'in Kudüs'e yerleşmek için verdiği heves mücadelesini engelleyebilmek ve buna yön verebilmek için hayatını e, ciddi anlamda hem tehlikeye atmış hem de bunun mücadelesini vermiş olan bir zattan bahsediyoruz. Hz. Musa Efendimiz'in vefatının son döneminde yani e, Hz. Musa vefat ettiğinde 77 yaşında olan bir zat idi. Ancak kendisine 27 yaşındayken peygamberlik verilmişti. Dolayısıyla Hz. Musa Efendimizin Firavun'la verdiği mücadelede Hz. Harun Efendimiz kendisine yardımcı olurken yeryüzünde o an için yaşayan tek iki peygamber onlar olduğunu söyleyemiyoruz. Hz. Musa Efendimiz Firavun'la bu mücadeleyi verene kadar elbette iki peygamber var. Hz. Musa Efendimiz ve ona yardımcı olarak görevlendirilmiş olan Hz. Harun Aleyhisselam ki Hz. Harun Aleyhisselam'ın bahsedilmeyen mevzularından da Dün kısaca beyan etmeye gayret ettik. Ancak Beni İsrail'in Allah-u karşı isyankar tavır ve davranışları devam edeceği hasretiyle bunun gerçekliğiyle Hazreti Musa Efendimiz kendisinden sonra bu hakikati beyan etmek üzere Cenab-ı Hak tarafından 27 yaşında peygamberlik verilmiş olan Yuşa bin Nun Kudüs'ün kuzey doğu kısmında doğup büyüdükten sonra burada kendisine peygamberlik verildiğinde Hz. Musa Efendimiz'in e şeriatine bağlı olarak görev yapıyorlar. defa ifade etmeye gayret ettik. Bu dönemler birden fazla peygamberin görev yaptığı dönemler bir şeriat var. Genellikle o şeriatin kendisine takdim edildiği, vahyedildiği peygamberin etrafında diğer peygamberler Allah'ın emri ilahisiyle o tabirca ise makam ve mevkide en üstün olan devrin büyük peygamberine yardım ediyorlar. Tevhidin yayılması için bu şeriatin yayılması için yani birden fazla peygamberin varlığı birden fazla şeriatin varlığıyla karıştırılmamalı. Şeriat aynı şeriat bir Tevrat var ve bu Tevrat'ın etrafında Hz. Musa Efendimiz'e vahyedilmiş olan hakikati beyan etmeye gayret eden diğer peygamberler vazifelendiriliyor. Yuşa bin Nun Hazretleri Hz. Musa Efendimiz Kızıldeniz'den geçtiği sırada Kudüs'te bir mihrabın köşesine oturarak Ümmetin yani henüz imanla e, karşılaşmamış, bozulmuş bir iman akidesiyle hareket eden Beni İsrail'e hakkı söylüyor ve bu hak çerçevesinde Kudüs'tekilere Hz. Musa Efendimiz'in tam da Kızıldeniz'i yarıp geçtiği sırada hakkı ifade etmeye gayret ediyordu. Sırtını bir mihraba dayamış olarak etrafında bulunan insanlara, bir küçük topluluğa, bu sözleri kelam ederken Hz. Musa Aleyhisselam tam da o denizi yarıp geçecekken sizler kendinize göndermiş olan peygamberlerin hakkını niçin savunmadınız? Onların hakkını savunmanız sizin hakkınızın üstünlüğü içindir. Rabbinizin sizin üzerindeki hakkını neden tamamlamazsınız? diye bir manada celallenmişti. Etrafında bulunanlar Yuşa bin Nun Hazretinin bu celallenmesine karşılık hafifçe tebessüm eder bir haldeydiler. Kimileri onun bu halini tabirca ise ve haşa bir meczubiyet, bir delilik gibi gördükleri olurdu. Ara sıra Yuşa bin Nun Hazretleri'nin bu çıkışlarını bilirlerdi. Yuşa bin Nun Hazretleri, Hazreti Musa Efendimiz ayağını o denizin yarılıp da deniz tabanına ayağa değdiği anda kendi soğal elini yere vurmuş ve oturduğu yerin taşını 15 metre boyunda çatlatacak ve Yarığı içindekilerle görülecek kadar açılacak şekilde sert bir vuruş yapmıştı. Elbette eliyle olmamıştı bu. Bu Cenab-ı Hakk'ın kudretinin tecellisiydi. O kudretle bir hakikat beyan edildi. Beni İsrail bir anda korktu ve çekildi. Zannettiler ki Kudüs'ü tamamen yarıp geçecek. Kudüs baştan aşağı ikiye ayrılacak. Hakikat Kudüs tarih boyunca iki parçalı bir ömür yaşamaya hep mecbur oldu. Zaten Beni İsrail'in kendisi de yönetirken hep parçalı oldu. Zira Beni İsrail en çok da kendi arasında anlaşamadı ve hep fitne ile mücadele etmek zorunda kalan peygamberler hakkı beyan ederken onları fitneden alıkoyacak. Tevhid akidesinin ifadelerini ne zaman söyleseler onlar nihayetinde kendi dünyevi istek arzularıyla hareket etmenin ehemmiyet ve özelliklerine önem verdiler. Yuşa bin Nun Hazretleri burada tevhidin yayılması için vazifelendirilmiş Hazreti Musa Efendimiz e görevli olarak görüştükten sonra. Elbette ki bir maneviyatta mutlak suretli bir görüşme vardır. Ama hakikat zahirane görüş Hazreti Musa Efendimiz'in e Sina çölündeki e, o Beni İsrail'in yasaklı döneminin sonuna doğru geldiğinde görüşme hasıl olmuştu. Ancak bu yasaklı dönemin sonuna gelirken Hazreti Musa Efendimiz'in yanına gelen Yuşa bin Nun Hazretleri Onunla beraber Mekke-i Mükerreme'de hac vazifesini yerine getirmek üzere o yolculuğun içinde de yer almıştı. Kudüs'te insanların sözü dinlemeyecek bir halde yaşamalarına nazaran onlara hem tevhid akidesinin yayılması için görevlendirilmiş hem de Kudüs'ü siyasal manada bakılsa Ege'nin etkisine karşılık manen korumaya devam ediyordu. Fenikelilerin Müslüman olmaya başladığı bu süreçte Kudüs'ün Müslüman topluluğu artık Fenikelilerle Beni İsrail'in eşitlenip hatta Fenikelilerin İsrailiyat etkisinin de üzerine bu kavimden de daha fazla olduğu bir süreye bizleri götürüyor. Yani Kudüs'ün bugün görmüş olduğunuz Beni İsrail'in yüksek adette oluşlarının en temelinde Fenikelilerin de nüfus anlamında daha yüksek adette olduklarını unutmamak gerekiyor. Hoş zaten Kudüs'te Osmanlı tarihi boyunca da Fenike yapılanmasının ve bu Kavmin çok daha fazla e, nüfusa sahip olduğunu unutmamak gerekiyor. Tabi bunlar hep söylediğimiz gibi Yahudi tarihi içerisinde baharat yolunda birinci bölümü beyan edilmiş ve diğer iki bölümünde kaçırmamanızı tavsiye ettiğimiz bölümlerde daha detaylı olarak anlatıyor olacağız. Kudüs saldırısı ve fethi hiçbir zaman olmadı işte bu manada söylemek gerekiyor. Yani Yahudilerin Kudüs'ü birilerinin elinden aldıklarını olan iddiasından söz edemeyiz. Ancak bir Hitit yıkılışına şahit olacağız ki Hititlerin yıkılış süreci ise Hz. İlyas Efendimiz'e mümkün. Yani kendilerine gönderilmiş olan bu tevhid akidesini beyan eden peygamberlere inanmayanların nihayetinde süre gelen süreçle devlet olma gayret, istek ve çabaları elbette bir müddet sonra o peygamberlere yönlenen vahiyle en azından bulundukları bölgede tevhid akidesini kaybetmemeleri uğruna dönüşmeye başlayacak. Bu dönüşümse Hazreti İlyas Efendimizin döneminde olacak. Öyleyse Hazreti İlyas dönemine gideceğiz. Milattan önceki 1200'lü yıllara. Ama bu yıllar içerisindeki oluşum sürecinde neler oldu neler bittiği anlatabilmek için yarına kavuşuruz. Allah nasip ederse yarın buluşup anlatırız inşallah. Bugünlük kalın sağlıcakla. I'm